Hoş geldiniz. Howdy. Bizim burada böyle derler. Bizim buralarda böyle derler. O zaman hikayemize devam edelim. Çok geç kalmadan. Devam et. Aynen. Hikayemize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Şimdi en son biz buradaydık. En son e, barut ekibi denilen haydutları, barut ekibi denilen hıyarları halledecektik. Onları da halletmeye devam edeceğiz. E, bize saldırmışlardı hatırlarsanız. Ee, onlar için kafamda güzel planlar var Onlar için kafamda çok güzel planlar var ee, Şimdi biz şöyle yapacağız İlk önce bakalım insanlar bize neler neler söylemiş buradan Hemen kuzeye doğru gitmem lazım Barut ekibini e, yerle bir etmeden önce e, O haydutların elinde tutulan bir adam var Onu bu kasabaya biz şerif olarak getireceğiz Bunun için de şurada gördüğünüz iki tane heykelin yanına gidip e, Bu adam için bir af çıkartacağız bir yerden duymuştum böyle tuhaf bir gemiden çıkan tuhaf tuhaf yaratıklar varmış. Ee, başka gezegenden geldiğini söyleyen. Nükleer savaş sonrası çöle dönen topraklarda gezen. Hayatta kalmaya çalışan herifin tekiyim. Buralarda dolanıp duruyorum. Benim çok bir olayım yok. Merhabalar şövalye. Peki sen bir değiştin mi? Sana ne olmuş böyle? Bu yazlarda bir değişmiş ne olmuş? Ben burada... Ben neden buraya geldim ki o zaman? Ulan ben neden buraya geldim o zaman? Anlamadım. Wow wow wow wow Dur dur. Hiç gerek kalmadı silahımı çıkarmaya görüyorsunuz. Eli pat vuruyor, iş bitiyor. Ha normal kurşuna geri dönebiliriz artık. Şöyle bir arayalım. Lütfen şey yapar mısın ha? Hiçbir altı yokmuş bunda gene. Bu neden baştan geldi orasını anlayamadım. Bu buradaysa bunun reisi de vardır buralarda bir yerde. Şey de... Ne oluyor burada? Nereden çıkıyor bunlar? Kovavoy oh mükerrer aldık. Temiz suyu aldık. Bıçak falan bunları geç. Bunlara gerek yok şu anda. Ben üç şeyden anlarım. İnsanların dilinde anlarım. İyi yalan söylerim yani kısırası. 2. Ee, paradan anlarım. Ee, para alıp vermeyi iyi bilirim. 3. Silahtan anlarım. Tabancamdan anlarım. Ee, ne diyor? Ay yaram vardı. Yaramı unutturdunuz bana. Ah. Ah. Dur. Eee. Sancer sarsa parıyla. Nerede abi bu sancer sarsa parayla ha İç iç oh durdud hemen buradan da içeyim sunset sarsa parıla Radarasyon geliyor ha işte efendim nuka kola e, bunlardan yapılıyor böyle e, çirkin çirkin gördüğünüz gibi ner nereden ne olduğu belli olmayan ben güneş gibi parlıyorum bu arada sanırım bu ne bu ne bu nereye geldim ben bu ne Buradan ne ganimet çıkar şimdi var ya şey kafasıyla gidelim bakalım. Ha, Gavur buraya altın gömle kafasıyla gidelim bakalım. Bakalım gavur buraya altın gömmüş mü? Burada bir çanta var. Hadi içinde güzel bir şey olsun. Bir daha içelim o zaman. Bir daha içelim sanser safari'dadan. Şunlar var ya şunlar ne biçim görünüyor şunlar. Ya. Oğlum ben sizin kökünüzü kazıyacağım. Kökünüzü kökünüzü. Biraz sonra kazıyacağım en azından. <gülüyor> Şaka bunlar ya. Şaka falan. Göstereceğim ben onlara. Ee, i̇şte Nuka Cola bundan yapılıyor. Böyle pis pis sıvılardan yapılıyor Nuka Cola. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani hiç... sizin tercihiniz. İster için ister içmeyin. Diğer yandan şöyle rasyonsuz bir içecek varken e, soğuk çay tadında sunset zemzem periyle varken neyse konuşalım o zaman. Merhaba Eddie. Bu ee, NCR buraya baskın yapacak hediye Nasıl ben geldim de kimse yoktu Şimdi benim <gülüyor> Bu kan gölünden nasıl para kazanacağımı iyi hesapladım böyle bir e, Planım vardı Buradan sol tarafa doğru hafif hafif kaçalım Aha Aha Ha, oh, savaşsınlar bunlar. Oh, oh, oh. Biraz geride duralım da şey yemeyelim biz. Kurşun yemeyelim. <gülüyor> Savaşın olan aha arkada da varmış birileri. Ha o da öldü. O da öldü. Güzel. Savaş dönüyor. Şapka niyesinler. Şapka olmazsa olmaz. Şapka olmazsa olmaz. Bu bu e, topraklarda şapka her şey. Burada <gülüyor> bu kampanyosundan asıl nasıl şey yapacağız ona bakalım. Ha bunlar hala kazanıyor. Şimdi şöyle bir düşününce ben barut ekibinden tarafa mı olmalıyım, yoksa Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti mi? Bir tanesi, e, arkasında ordusu, ekonomisi, sanayisi, halkı sistemi olan e, bir şey. Yalnız bu, beceremiyorlar. Yok, beceridiler. İyi, güzel, burayı halletmişler. Wow wow, bana ateş etmeyin. Çok yakında düşüyor mermiler. Oh oh oh, şu mermilere bak, oh. Ooo, mermi. Hemen çalalım. <gülüyor> Hemen çalalım. E, burası da hakikaten sıcak oluyor. E, bu kocaman ışıklardan mı? <gülüyor> Yoksa çöl havasından mıdır bilemeyiz. Ama çöl havasında yani gecede de soğuk olması lazım. Of üzerinde hayvan gibi zırh var. Yani o da belki sıcak yapıyordur burayı. Bunlar içeri mi giriyorlar? Bunlar içeri giriyorlar. Biz de biraz sonra içeri gireriz. Ha burayı aldım zaten ben. İyi. Ya işte bir tarafta eğitimli, zırhlı silahlı askerler. Diğer tarafta hapishaneden bulduklarıyla yetinen haydutlar mahkumlar. Kim kazanacak siz tahmin edin. Aha bak bıçakla geliyor. Bıçakla geliyor. Bak bıçakla geliyor. Al. Adamların elinde savaş tüfekleri var. Savaş. Nasıl savaş hem de? Nasıl savaş? Oo şuna bak. Aha asker ölmüş. Asker ölmüş. Askerden hemen bir şeyleri yürütelim böyle. Oh para. Oh oh paraya bak. Oh ne güzel para. Para para para. Bu dünya parayla döner. Bu dünya şişe kapaklarıyla döner. O yüzden lazer tüfek bu da e, uu bu da pahalıymış alalım. Yönetici anahtarı. Aa bu Eddie. Eddie'yi öldürmüşler. <gülüyor> ya Eddie. Ya Eddie. Sen benim peşimden. Ooo. Oo. Sen benim peşimden şeyleri yollarsın. Böyle haydutlarını yollarsın. Ben yolculuk yaparken bana saldırtırsın. Ben peşimden orduyu getirir. Senin seni de, senin adamlarını da, senin üstünü de yerle bir ederim. Ooo bence gayet verimli bir operasyon oldu. Güzel para kazanırdı. Bakalım ooo daha fazla mermi. Daha fazla mermi, sensörümüzde iş gerek yok böyle şeylere. Şişe kapağı. Çok güzel. Sigara paketi. Alalım <gülüyor> ee, bunları hep. Burada bir şey var mı? Mermi. Ne kadar mermi topladık be. Ne kadar mermi topladık. Şuna bak 129 mermi. Ne kadar güzel. Çok ayıp Cenk. Hayırdır ne oldu? Muti hoş geldin baştan. Abi 4 yıl önce San Andreas zamanların en tatlı olduğu zamanlar çok güzeldi. Şimdi Serdar yönetmen de bana bir ara e, beni bir ara o Rasa tanıştıracakmış, Bana bir şeyler yaptıracakmış. Hiç bilmiyorum. Ne zaman olacak bu? Nasıl olacak? E ama ilk önce şu hikayeleri burada bitirmeliyim. Bunu çalarsam, mesela çalmayayım. Askerlerin gözlerinin önünde yapmayayım. Şimdi yanlış bir şey olur. Bir şey olur. Bir şeyler olmasın orada. Ha <gülüyor> As askerlerden çalıyor ha. E çalmak bizim işimiz. Şimdi işin içine e... Aa sende bir şey var. Ne var o? Pla Uuu, plazma taboncası. Bunu her yerde bulmazsın. Hemen al, hemen al, hemen al. Oh be. Ne doyduk ama öyle ya. Ne doyduk ama ya. İntikam böyle. Tatlı bir şey işte. İntikam böyle tatlı bir şey. Şimdi ben her zamanki ee, ee, silahşör kıyafetime geri dönüyorum ve buradan devam ediyoruz. Hemen en yakın e, tüccara gidip bunları bir satalım biz. Bir para yapalım. Whoa o whoa whoa whoa whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Oğlum, sizi halletmedi mi ne oluyor? Ha en fark etmez en halletmez ben hallederim hadi bakalım. o Oh oh oh adamı vurduk adam ikiye bölündü. Higgs. Kendini beğenmiş egoist Herkesten zeki olduğunu zanneden hıyarın tekidir Higgs hakkındaki tek düşüncem budur Higgs hakkındaki tek düşüncem bu olacak O bana serseri diyorsa Ben de onu böyle bir hıyar olarak görüyorum Siz birazcık daha uzaklık kalıyorsunuz Sizin... oh, oh, oh, oh, oh. Sakin sakin Sen buraya gel bakayım Sen, Oo, sen pat pat vuruyorsun beni Ben de seni pat pat vuracağım şimdi Hadi bakalım Ne vurdular öyle ya Şimdi biz biraz daha batıya doğru gidip şey falan, şu tarafa doğru gidip orada çaldığımız, yürüttüğümüz her şeyi satacağız artık. Gelin bakalım siz buraya bir. Gelin bakalım siz buraya bir. Gelin bakalım siz buraya biz, Seni ben öldüreceğim. Eddie öldürmeyecek. Oooo. Oo, Sanırım başka öldüreceğimiz adam kalmadı. Dünyada öldüreceğimiz başka adam kalmadı. Benim, benim ses de bayağı gidiyor şu noktada. Hikayemin başlarında Ringo'dan bir herif vardı. Bizden yine barut ekibi konusunda yardım istemişti. Biz de yardım etmiştik. Ama sonra bu adam bize az para verdi. Sonra dedi ki beni Kızıl Kervan şirketinde bul. Orada ben sana para vereceğim. Ee, o yüzden Kızıl Kervan şirketine doğru gideceğiz. Ayrıca yine e, muhave ileri kalma konuda öğrendik ki. E, ne öğrendik orada? Ha Kest denen bir tane e, kadın vardı. O da benim Kızıl Kervan şirketine gitmemi önerdi. Orada yapılacak işler ve de kazanılacak paralar varmış. O yüzden e, oraya gideceğiz. Öhööüm. Öhöööüm. ben Serdar Öğretmen keşke hasta olmasaymış. Evet abi. Sayın satılık neyim var göster. Onları göster bakalım. Satacak başka... Satacak hiçbir şeyim yokmuş benim ya. Bir sürü silah aldık aslında ama. Ya da satayım şunlar ya. Hiç hiç gerek yok böyle yanımda taşımaya. Hiç gerek yok. Boş boşuna ağırlık yapıyor. Vay be. Ben bu silahı çok seviyorum ya. Lucky adında bir silah. Şanslı adında bir silah. Müthiş seviyorum ben bu silahı ya. İnanılmaz görülüyor. İnanılmaz vuruyor. Ben buraya neden geldim ya? Benim burada işim ne? Şöyle bir bakalım bakalım benim burada işim ne? Ha, İyi ee, bir şeyler satalım o zaman. Şurada bunlar boş. Bir şeyler daha satalım o zaman içeri girince. Böyle viski miski, vodka motka falan almıştım onları bir satalım. İyi tamam bu kadar böyle. Fark etmez ha 50, ha şey 20 yaş. Ben sadece burada Serdar yönetmenin e, çalışanıyım. Bana e, bir döner veriyor, bir tavuk döner veriyor yayın başı. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir 10 dakika sonra, 15 dakika sonra e, Serdar yönetmenimiz yayına devralacak ve Metro 2033 ile devam edecek. Dediğine göre Rusya'nın karanlık metro tünellerinde e, korkunun dehşetinin peşinden gideceklermiş. Öyle, o yüzden e, <gülüyor> hikayemi dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Savaşlama ya girince kafam çok karıştı benim, biraz da yaralandım ya, yara hafif hafif beyni vuruyor. Ee, hikayemin bu kısmını dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Adios, adios.